3 Haziran 2020 e, Aydın Atça'dayız. Aydın Atça, evet. e, yanımızda Hakkı e, demir, kesen. demir kesen. Burada sılaştık mısır e, tarlalarında rekor gübre yaprak gübremizi kullandılar. Biz de bugün kontrol yapıyoruz. E, burada kısmı bazı sorumlu yerleriniz vardı. Onlarda kullandınız. Evet. E, tabii bu arazide de şu an burası 5000 metrekare, metrekare bir yerde gene kullandık. Sılaştık bir mısır. Ne zaman diktik? Öncelikle Mısır'ın dikim tarihi nedir? Bunun? 1 Nisan 2020 tarihinde. 1 Nisan 2020 evet. cinsi olarak nedir? Dekal. Dekal. cinsi. Olandır. Sılaçlık. Sılaçlık mısır. Şimdi bugün 3 Haziran. Burada neler oldu? Gelişim konusunda, büyüme konusunda, yaprak genişliği neler söyleyebilirsiniz? Yani bu sene mevsimsel olarak biz bu yeri erken dikip daha hızlı büyütmeye planlıyorduk. Havalar biraz soğuk gidince yani ilk etapta bu mısırın çıkması biraz e, gecikti. Yani şimdi hava hem soğuk oldu, yani arkadan sıcak, sıcak yaptı. Evet. Aslında bu bitkinin e, biraz büyüm hızını yavaşlattı da. Ama, hızını yavaşlattı. yavaşlattı. Ama e, ilk etapta tabii biraz o yüzden e, büyümedi. Rekor gübreyi ne zaman uyguladık? Mesela. E, tarih, ya, olarak, tarih olarak. Tarihi e, olarak. Ne kadardı yani ya da boyut en olarak? Çok fazla hani bir aylıkken yani içine traktör girebilecek. Mayısın başı gibi o zaman yani diyelim. Yani diyelim. Kaç uygulama yaptık burada? Şu an yapabildik. Bir sefer. Burada bir sefer, bir sefer yapabildik. Yaptık, evet. Zaten büyümeyi desteklediği için Mısır da e, hızlı gelişti. Şimdi şöyle yaprak genişliğini görün. Şöyle koyduğumuz zaman. Ha Bugün de e, çekim yapıyoruz ama hava gerçekten çok rüzgarlı. Şöyle köklelerini de gösterelim. Bunların dikim sıklığı kaça kaç dikimli şeyleri? E, 70 santim. 70 santim. Hı -hı. sıra üstü onu tam olarak bilmiyorum yani aşağı yukarı 18-20 15 yani gibi o civarda ee, çok sık ya da çok şimdi değil. sizin başka yerde de e, sıra mıs mısırınız var. var esas esas amacınız oradaki bir çok büyük boyut farkı vardı Evet tabi e, şu anda boyut farkı kapandı hemen hemen yani çünkü çok gerideydi yani müdahale etmesek bu rekor gelişim belki kullanmamış olsak orası rekor gübre, rekor, yaprak köprüsü. Yaprak köprüsünü kullanmamış olsaydık evet. Bu açı kapanmayacaktı. Çok geride kalacaktı yani. Çok geride kalacaktı. Öyle Peki göre... önceki senelere göre siz devamlı hayvancılık yapıyorsunuz. Evet. Kendi hayvanlarınıza yediriyorsunuz. Buradaki şu anki görüntü yani iki aylık bir görüntü. Evet. Ne düşünüyorsunuz verim anlamında geçen senelere göre şu Genişlik, yaprak genişliği. Bitkinin şu... mesele bel kalınlığı ha. olsun. Evet. Özellikle şu onlardan bahsedelim. Yaprak kalınlığı çok iyi. Yaprak kalınlığı iyi. Yani, yani hem genişlik, genişlik olarak hem kalınlık olarak. Evet. İki türlü de. Yani dolgunluk biraz daha fazla bitkide. Dolgunluk fazla. Bu da zaten tonoja, yani verime yansıyacak. yansıyacak. Herhangi bir soğuk veya sıcak etkisi var mı şu an üzerinde? Hasarı vesairesi bir şey oluştu mu? Şu anda oluşmadı. Yani çok bizim buralarda şu an son 10-15 gündür bayağı aslında soğuklar. Etkiledi ama bitki etkileyecek kadar da hani soğuk vurup bitkinin büyümesini çok da engelleyecek bir şey olmadı, Olmadı. Ama mutlaka Bu, tabi olmuştur. Muhitin adını bir daha söyleyelim mi? Atça'da, nedir Atça'da yer için. olarak? geçiyor? Burası Çay içi mevki. Çay içi mevki. Evet. Bu bulunduğumuz tarla 5000 e, metrekare. E, bir de Yonca'dan bahsedin, Yonca'nızda da verdiniz. Yonca'da... Orada da deneme yaptınız e, kısmi uygulamalar. Aynı şekilde e, Mısırlar doldur gibi Yonca adı da hı hı. gelişinden, yani Çim'den sonraki. Büyümesinde evet. böyle yaprak genişliği, boy uzunluğu e, farklılaştı. Farklılaştı. Ee, Bundan önceki en son biçişimde mesela e, yaklaşık yani, kimi yerlerinde bel hizama kadar. Yani ben 1.75 boyundayım, Evet. E, bel hizama kadar boylanan yerler, boylanan oldu. yerler oldu. Şimdi Bu, rekor gübre, yaprak gübresi burada gelişimi hızlandırdı, geri kalma, dalgalanmayı önledi. önledi. Yani diğer tarlamızda, oraya gidemedik daha, evet. dalgalanma konusunu çözdük büyüme ile ilgili gelişim sorunu yaşanan yerde e, büyümeyi sağladı mesela o e, dalgalama olan yerde diye, önde olan bitkiler yaklaşık 50 santim boyundayken hı hı. E, diğer taraf mesela bir karışık gelmiyordu Evet çok gerideydi şu yani, an şu anda aradaki fark yani hem büyüdü hem yeşillik ya da bitki orada arttı. orada şöyle bir durum oldu Tabii e, bütün, bütün alana bu, uygulama o, yaptıkları için Evet normal büyüyen yerde büyüdü Arkadaki yerde büyüdü. Öbür geride kalan yerde büyüdü. Yani her iki kısma da aynı faydayı sağlamış oldu ve evet. birbirini dengeledi, dalgalanmayı ortadan kaldırdı. E, rekor gübreyi tavsiye eder misiniz? Öncelikle Aydın Mısır üreticileri, Türkiye'deki Mısır üreticilerine gönül rahatlığıyla. Ya, bu sene ben ilk defa kullandım. İlk defa Mısır'da, kullandınız. E, Yonca da. Evet. Bunun öncesinde aynı şekilde e, zeytinlikte ha. denemek için e, kullandım. Herhalde onun faydasını olduğunu düşünüyorum çünkü Hı. attığım yerlerde. Ee, zeytin sonraki iki senede, üç senede e, zeytinliği aldık. Mesela atmadığım yerlerde zeytin olmadı. Yani e, atılan yerle atılmayan yer arasında bir büyük fark, fark gördünüz. Ol, fark tutum olarak diyelim. Zeytin tutum tutumu olarak. bu sene tutum oldu. Atmadığınız yerde olmadı. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim yani. Yani burada de... denediniz yonca da mısır, sılaçlık mısır, zeytin. 3 kalem ürün de evet. denemesi yapıldı, evet. uygulaması, denemesi demeyeyim bütün tarlalara uygulandı. Evet, Ta ee, burada yonca da komple yaptık. Yonca da yaptık. Ee, biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Buradan Türkiye'deki e, hayvancılık yapan, evet. sizin gibi kendi yemini üreten üreticiler mutlaka sizi izleyecek. Hı hı. Onlar e, da bu işi e, görüyorlar. Şu an tam gerçi net bir şey gösteremiyoruz ama görüldüğü üzere. Şöyle şurayı da gösterelim mi? Burada görüldüğü gibi gövde kalınlıkları. Şurayı da şöyle gösterelim yani şey anlamında genişlik şu kutur şöyle gördüğünüz gibi iki aylık bu bu daha büyüyecek bir Nisan yani Yani hasat süresine daha e, bir buçuk ay vardır bir buçuk ay var ve hava çok kötü gidiyor hala hmm. serin. serin yani e, şu an rüzgar gibi. fırtına var e, böyle bir iklimsel dengesizlikte de, şu büyüme şu kalite bence mükemmel bence çok iyi evet yani e, bunun Demek oluyor ki bir faydası var. Bir faydası var, var ki bu strese karşı bitkiyi e, güçlendirip harekete geçirebiliyor. Yani gördüğünüz gibi ortada. Kaç günde mesela hareket sağladı? Yaptınız attınız. Kaçıncı günde gözlem yapmaya başladınız? Yaklaşık gözleyebildiniz o, mi? O, özellikle e, fark olan yere gittim. Ya, bir 10 gün içerisinde gördüm yani. 10 günde gördünüz. Bitki hani çok hani direkt boylanmıyor ama o sarılığı, o cansızlığı atmaya başladı. Yani bitkinin klorofil oluşumu, gövde e, yaprak rengi yeşillenmeye başlıyor, Yeşillenme koyulaşmaya başlıyor. Bitkinin herhalde beslenmeye gösteriyor artık yani. Ya şimdi bitkilerde klorofil oluşumu arttıkça enerji üretimi de artıyor. Bitki kendini geliştirebiliyor, stresini atabiliyor, su ihtiyacı azalıyor, birçok şeyi evet. dengeleyebiliyor ve sonuç itibariyle bu duruma geliyor. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Tarlanızı bize gezdirdiniz. Ee, buradan bütün Türkiye'deki mısır üretimi yapan, sılaçlık mısır üreten, tanelik mısır, yonca üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese selam olsun. Yani e, bir fayda görmek ya da toprağa çalışmak görmek istiyorlarsa, evet. E, rekor gübreyi, rekor gübreyi e, kullanılsın.